Arkadaşlar merhaba Ben Marmara Üniversitesi e, Yüksek lisans öğrencisi Arda Canaydın Bu videoyu hazırlama sebebim e, Derleme yazımıyla ilgili Yüksek lisans öğrencilerin doktor öğrencilerin ya da lisans öğrencilerinin e, Belli başlık tablarını e, Yıkmak istemem Şöyle ki e, Genelde Benim de karşılaştığım bir durum e, Herhangi bir derleme yazımında e, Referans gösterecek bir hoca olmadığı zaman O derlemenin e, yayınlanmayacağı gibi bir düşünce var. Bu düşüncenin yanlış olduğunu e, göstermek ve belirtmek için bu videoyu hazırladım. Ki e, benim gibi yüksek lisans doktora, işte lisans, lise tarzı okullarda okuyan arkadaşlarım için e, öğretici bir video olmasını istiyorum. Şöyle ki e, derleme yazımında 3 tane aşamadan bahsetmek istiyorum. İlki yani bu en önemlisi. Konunun belirlenmesi. Ben sağlık alanında çalışma yapıyorum. Alzheimer hastalığı üzerine. Çalışmalarım cannabis, sativa. Bu lisanstan beri belirlediğim bir konuydu zaten. Yüksek lisansta da sıkıntı çekmedim bu yüzden. Ve yazdığım derlemeler genellikle Alzheimer hastalığı, işte cannabis, sativa ya bu tarz derlemeler oluyor. Dikkat edilmesi gereken ilk konu, konunun belirlenmesi. Yani ne hakkında derleme yazacağım? Bu derleme kime ne yarar sağlayacak? Ya benim derlememe girecek bir kişi ne bulacak? Ya Bu soruyu kendinize sorduğunuzda e, net bir cevap oluşturuyorsanız derleme yazmaya başlayabilirsiniz. Eğer konuyu belirlediğinizi varsayarsak, ikinci en önemli konu literatür taraması. Literatür taraması bahsettiğim, yani literatür taramasından bahsettiğim makale taramak. Yani makale de değil aslında makale. Her türlü yazı, ya bilimsel her türlü yazı, kaynağı, dayanağı olan yani öyle... Asparagaz haber içermeyen her türlü yazıyı okuyarak Özetleyerek Sizin bir metin oluşturmaya çalışmanız Bu bahsettiğim literatür terması Genellikle e, Google akademik kullanılıyor fakat ben PubMed üzerinden e, Daha çok çalışma yapıyorum Şöyle ki PubMed üzerinde daha güncel bilgiler oluyor ve hani Bir makale yani yüksek sans, mesela makale hazırlıyorum ben Bitirdiğim zaman hani PubMed'de yayınlanacak bu makale Ve hani akademik düşünce şeyi daha yüksek. Google'dan direkt aratabilirsiniz PubMed olarak. Zaten direkt çıkıyor. Buraya İngilizce yazmanız gerekiyor. Uğraşacağınız konu. Ben Alzheimer hastalığı üzerine örnek vermek istiyorum. Burada dikkat edilmesi gereken, ya birçok alternatif var. Bunları daha sonraki videolarda işte PubMed'de nasıl araştırma yapılır. Ya mesela burada isterseniz Türkiye'de mesela şu üniversitede yapılmış derlemeleri de çıkartabilirsiniz. Türkiye'de şu ilde yapılmış, Türkiye'de şu hocanın yaptığı. Ya mesela buradan şöyle bir şey, püf noktasından bahsedeyim. Mesela bir hoca bulmak istiyorsunuz, ya <gülüyor> yurt dışı ile bağlantı kurmak istiyorsunuz, yurt dışına bir hocaya ya da Türkiye'de bir hocaya bağlantı kurmak istiyorsunuz. Hocanın makalesini gördünüz. Mesela burada expandı tıkladığınız zaman bu derlemeyi yazan hocanın e, genelde burada, e, ya bunda yok ama hani genellikle e-mail adres olur. Yani diğer bu aradan diğer makalelerin şu yazısına tıkladığınız zaman bulabilirsiniz. Burada e, diğer makalelerini girdiğinde, mesela şuradan giriyorum. Rastgele bir makale. Ya, bu şu an uğraştığın konu hocanın e-mail adresini bulmak, ona ulaşmak. Bakın burada mesela kimmiş bu? Ha, şu birinci hocanın. Mesela bu hocanın e-mail adresini bulduk. Bu tarz e araştırmalarla ulaşmak istediğiniz hocanın e-mail adresini buradan bulabilirsiniz. Makalelerini okuyabilirsiniz. Ya yani hani hocaya ulaşmada şu makalenizi okudum. Şu şu şu tarz yaptığınız çalışmaları çok beğendim. Hani Sizinle çalışmak istiyorum tarzı maillerde çok yararlı olduğunu düşünüyorum Tekrar konumuza geri dönecek olursak alzheimer hastalığı üzerine Yapmanız gereken ilk şu mesela burada sınırlandırmış 1913 ile 2021 arası Tabii ki bu kadar eski makalelerle hiçbir işimiz yok ya bu kadar eski makale var mı onu bile bilmiyorum Bunu 2017 yaparsanız 2016 doldur aslında Daha iyi olur yani Makalelerin yeniliği Kalitesi bakımından daha iyidir Buradan şöyle bir püf nokta vereceğim. Bu püf nokta çok önemli bir püf nokta. PubMed'de genellikle makaleler ücretli oluyor. Yani değerli hocaların yazdığı makaleler yani onlar da belli bir ücret karşılığı. Ama sıkıntı şu dolar üzerinden ve yüksek miktarlara ulaşıyor. Sizin yapmanız gereken beğendiğiniz makalede mesela rastgele bir makale beğeniyorum şu an bu makalede mesela bu makale bedavaymış. Bunda sıkıntı yok ama bedava değilse yapmanız gereken şu. Yine buradan bir eksi eğimi açıp saysu yazıp tekrar buraya geri dönüyorsunuz. Bakın burada DOI adresi var tamam mı? Bu DOI adresi PubMed'deki bütün makalelerde geçerlidir. Bu makaleyi sağ tıklayıp kopyaladığınızda ve alıp buraya yapıştırdığınızda aç dediğinizde Burada gördüğünüz gibi bu makalenin ücretsiz full sürümünü burada görüyorsunuz ya yani buradan indir butonuyla rahatlıkla indirebilirsiniz ya yani bu say sudan sınırsız indirme seçeneğiniz var hiç sıkıntı yok hiçbir ücret yok bir virüs girmesi tarzı bir şey yok bunun yapılış amacı aslında e, bizim gibi öğrenciler bunu yapmış ya sanırım Rusya'dan bulmuşlardı yanlış biliyorsam düzeltim, lütfen indirdiniz mesela makaleyi. Hemen özet kısmına göz gezdirdiniz şöyle. Ya bu İngilizce sıkıntı olan arkadaşlar için Google Translate biliyorsunuz 4 dörtlük artık. Yani 4 dörtlük dediğim %100 çeviri garantisi yok ama yine de eskisine göre Bing kat çok iyi. Buradan mesela iki cümleyi kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Baktınız beğendiniz. Yani aklınıza yatan bir Özet oldu. Bunu alıyorsunuz. dört dosyasına yapıştırıyorsunuz. Bu şekil. Ya burada bahsetmek istediğim 5 tane makale 10 tane makaleden bahsetmiyorum. Ya o alandaki inceli yani zaten 4-5 sene, seneyle sınırlandırdık. Yani olabilecek bütün makaleleri incel incelerseniz yani derlemeye yayınlandıktan 3 gün sonra farklı bir makale görüp keşke şunu da ekleseydim bu yeni bilgiymiş demek sıkıntılı bir durum. Bu şekil birkaç tane yani 10, 20, 30, 40 kaç tane indirebiliyorsunuz derlemeyi, şey makaleyi indirin, özet kısmından, işte sırf özet kısmı değil, e, giriş kısımları oluyor, iyice öğrenip, yani konu, uzmanlık alanınız neyse, yani çalışmalarınız neyse, mesela burada her şey hakkında bilgi vermiş, burada kolesterol ve kalple ilgili kaç açıklayıcı bilgi var, mesela bu kısım, resimler, görseller çok önemli mesela, Kolesterolün Alzheimer hastalığı üzerine etkisinden bahsediyor burada. Ya bunu alıp mesela yapıştırabilirsiniz, altında referans vererek yani tabii ki kaynakça da belirterek kaynağın şeyini ismini, yazarını bunu kullanabilirsiniz ve çok da değerli bir resim açıkçası. Word dosyasını oluşturduğunuzda yani bakacaksınız ki bir sürü birikti. Bunları teker teker okuduğunuzda ya belli bir sıraya göre yani giriş gelişme sonuç tarzı incelediğinizde çok güzel bir nizami sıraya dizmeniz gerekiyor burada benim mesela yazdığım bir derleme Türk Farmakope dergisinde yayınlanmıştı 2019 yılında Cannabis sativa ile ilgili Ben bu derlemeyi yazmamdaki amaç Cannabis sativa ile ilgili yani Cannabis sativa'dan bahsettiğim Hint kenaviri Esra Türkiye'de pek kapsamlı bir çalışma yoktu Ama artık var ya Burada güzel mesela özet İngilizce Türkçe kapsamlı bir giriş. Buradan girişten bahsetmek istedim. Tanabist satıvanı nerede yetiştiği Kimlerin kullandığı? Nerelerde kullanıldığı? Hangi hastalıklarda iyi? Hangi reseptörleri hareket ettirdiği? Nerelerden neyi yaptığı? İşte bakın burada ağır depresyon, kanser, şizofreni daha çok nörodejeneratif hastalıklarda kullanıldığı tarzı. İşte gelecekte nereye evrileceği tarzı ve aldığım tüm verilerin isimlerini belirttiğim kaynakça bu tarz bir derleme yazarsanız ee... Ve şöyle bir şey var mesela dergi park Türkiye klinikleri işte Ve sayamadığım birçok dergi var yerli yabancı üniversitelerin dergileri buralarda genellikle ee, derleme yayın kılavuzu var bu kılavuzlara bakarak hani şöyle bir şey resmen derlemenin taslağını size veriyorlar yani siz sadece içeriği yerleştiriyorsunuz ki korkulacak bir şey yok şöyle bir şey siz değerlemeyi gönderdiğinizde e, der, derginin editörleri dergi üzerinde çok çalışma yapıyorlar yani düzenlemesi gereken yerleri size geri mail atarak e, belirtiyorlar şu noktada şuraları düzeltirseniz daha iyi olur tarzı yani kendi güvenen, güvenen arkadaşlarım akademik kariyer yapmak isteyen arkadaşların CV'sinde CV'sini geçtim yani kendi gelişiminde çok yararlı olabileceğini düşünüyorum. Daha sonraki videolarımda yine derleme yazımı makale yazımı işte daha bu içeriklerle ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.